olarak merhaba yanımızda lefke belediye başkanı aziz kaya var 8 kasım pazar günü lefke belediyesi ve lefke turizmlerine işbirliğinde birliğinde lefke hurma ve yerel ürün pazarı düzenlenecek ee, sayın başkan bu konuda neler söylemek istersiniz evet bu normal şartlarda olaydı 10. lefke e, hurma festivali yapılmış olacaktı ee, Tabii bu pandemi sürecinde geçtiğimiz e, süre içerisinde Lefke Yafa Portakalı Festivali ve Ceviz Festivalini yapamadık, gerçekleştiremedik. edemedik. Bilindiği gibi işte bu festivaller bölgedeki üreticiye ciddi bir e, katkısı ve bölgenin tanıtılması anlamında önemli var. E, bu hurma festivali daha da Lefke özgü hurma, Lef daha daha fazla Lefke özgü bir e, ürün. Ve en kalabalık olan festivallerde de aslında uğurma festivalleri olurdu. Bunun için e, bir pazar e, modelinde bir e, çıkış e, buldu Lefke Belediyesi ve Lefke Turizm Derneği. Yani işte yeni normal şartlar deniyor ya, bu yeni normal şartlarda da yeni bir e, şekilde yapılıyor. Yalnızca bölgedeki e, üretilen ürünlerin sergileneceği bir pazar Konseptinde gerçekleşiyor ee, önümüzdeki pazar günü, 8 Kasım pazar günü. Ee, dediğim gibi Lefke için hurma önemli. Gerek e, görüntü anlamında, Lefke'nin peyzacı anlamında olmazsa olmaz. Gerekse de bu son dönemlerde özellikle hurma festivalinin e, düzenlemeye başlamasıyla birlikte bir de ekonomik değeri oldu e, hurmanın. Bunun için Lefke için önemli dediğim gibi. Toplam kaç adet hurma ağacı var ve bu sene ürün nasıl? E toplam e, işte 2000'e yakın bir hurma ağacının olduğu e, biliniyor Lefke'de. E, ürün yani çok fazla olmasa bile az da değil. Yani hurma, e, hurma pazarı gününde yeteri kadar ürün olacak. E, aldığımız, öğreticilerden aldığımız e, bilgiye göre. Onun için e, 8 Kasım'da e, havada iyi görünüyor, yağmurlu görünmüyor e, baktığımız e, meteorolojik verilere göre. E, insanların da buna bir ihtiyacı var diye düşünüyorum. Çok, çok uzun süre işte bir dönem kapalı Kal kaldığı bir dönem, ondan sonraki dönemde işte kısıtlı bir şekilde e, hareket etmek durumunda kaldık. E, bölgeye tekrar insanların geleceğine ben inanıyorum ve evet, buradan tekrar e, davet etmek istiyorum. E, Covid-19 tedbirleri e, Alınacak Sayın Başkan. Bu konuda neler söylemek istiyorsunuz? Tabii e, bu konuda e, Sağlık Yüksek Kurulu'nun e, bir takım genelgeleri var. Bu pazar yerlerle ilişki, o kurallar hep e, gözden geçirildi. O kurallara uyulacak. Yani girerken erken sıcaklık ölçümü yapılacak, dezenfekten bulunularak, herkes maskeli girecek, üreticiler kesinlikle e, tezgahta duranlar kesinlikle maskeli olacaklar, e, ürünlere herkes dokunmayacak. Ee, bu tür önlemler hepsi alınmış olacak. Bunlar sağlanacak. Ee, dediğim gibi Sağlık yüksek Kurulu'nun belirlediği e, kurallar uygulamak zorundayız. Ee, son olarak ee, Pazar günü Lefke'ye gelmek isteyenlere, Güzel Lefke'ye, Cittaslo Lefke'ye gelmek isteyenlere nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Evet, e, Lefke yani pek çok insan daha önceleri gelmiştir muhakkak. En fazla işte doğal, kültürel e, özellikleri olan, değerleri olan, yeşili olan e, bir bölge. İyi bir gün geçirdiğine ben inanıyorum. Ee, bu arada tabii ki e, tüm etkinlerimize, e, bize farklı anlamlarda katkıda bulunan Lefke Avrupa Öncesi'ne buradan e, bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Evet ben de Lefke Turizm Derneği Başkanı olarak Sayın Belediye Başkanımız Aziz Kaya'nın söylediklerine aynen e, katılıyorum. Hava çok güzel, e, Kasım ayı Lefke'nin güzel zamanlarında bir tanesi, e, hurmalar çok güzel hurma ve yerel ürün pazarı için çok güzel hazırlıklar yapıldı. Pazar günü Lefke'ye gelecek olanlar hem güzel havada, yeşil Lefke'de hem alışveriş yapacaklar, hem duvarlara yapmış olduğumuz 3 tane güzel grafiti örneğimiz var, duvar resimleri örneklerimiz var. Onların önünde fotoğraf çekebilecekler. Hem de Lefke ve köylerini ziyaret edip hurma pazarı etkinliğinden sonra güzel bir gün, dolu dolu bir gün geçirebilecekler. Lefke Belediyesi, Lefke Turizm Derneği ve Lefke Avrupa Üniversitesi her zaman olduğu gibi yakın işbirliği yürütüyor her türlü etkinlikte. Katkı koyan, emek veren herkese teşekkürler. Pazar günü Lefke'ye bekliyoruz.